Bir ağaç var içimde, Fidesini getirmişim güneşten, Salınır yaprakları ateş balıkları gibi, Yemişleri kuşlar gibi ötüşür, Yolcular tüzelerden çoktan indi içimdeki yıldıza, Düşümde işittiğim dille konuşuyorlar. Komuta, böbürlenme, yalvarıp yakarma yok. İçimde ak bir yol var. Karıncalar buğday taneleriyle. Bayram çığlıklarıyla kamyonlar gelir geçer. Ama yasak. Geçemez cenaze arabası. İçimde miş kokulu, kızıl bir gül gibi duruyor zaman. Ama bugün cumaymış, yarın cumartesiymiş. Çoğum gitmişte azım kalmış, umurumda değil.